Selam ben Sultanoğlu. İyi ve güzel insanların kanalı. Yani sizin kanalımız. Hoş geldiniz. Sizinle fırın kullanmadan hızlı doğum günü pastası nasıl yapılır onun filmini çekeceğiz. Seveceğinizi umuyorum. Malzemeleri tanıtarak başlıyorum. 1 kilo kadar petubörbüs gibi 1 paket puding. Pudingi istediğiniz turdan alabilirsiniz. Çilekli, muzlu, kakaolu. Çocuk çilekli istediği için ben çilekli aldım. Nişasta. 2 Yemek kaşığı kakao, toz şeker, birer yemek kaşığı nişasta kullanacağız. Yeri geldiği zaman anlatacağım. Süt ve krem şanti. Buyurun yapmaya başlayalım. Bisküvilerimizi ortadan ikiye kıralım. Ve derin bir kabın içine atalım. İki parçaya bölmemiz yeterli şimdilik. Bazen o kendinden birkaç parçayla kırılabilir. Problem değil. Bu arada kameramanım Davut Bey. Davut Bey'i masal vaktinden tanıyor olmanız lazım. Kamerayı da o çekiyor. Şimdiden tanıtmış olayım size. Onun da güzel bir kanalı var. Oyun kanalı. Oradan takip edebilirsiniz oğlumu. Oğlum benim, koçum. Bisküvilerimizi bu şekilde kırıyoruz. Eğer kabımız burada olduğu gibi küçük gelirse daha büyük bir kapla değiştirebiliriz. Burada yapacağımız hareket bu. Bisküviyi ortadan ikiye ayırıyoruz. Şimdi e, krem şantimizi yapmaya geçebiliriz. Onu yapıp buza koyalım. Diğer işlemleri yaparken o da buzdolabında biraz katılaşmış olur. Ve vakit kazanmış oluruz. Şantimizi yapmaya başlıyoruz. Bir kutudaki iki poşet şantiyi boşalttım. Üstüne herkesin bildiği gibi bir su bardağı süt ilave ettim. Garantimiz oldu. Daha da yoğunlaşsın diye ve biz diğer işlerimizi bitirene kadar buzdolabına bırakıyoruz. Pudingimizi tencereye koyduk. Bir kaşık nişasta koyuyorum. 1 litre sütümüzü boca ediyorum. Ocağımızın altını yakıyorum. balkanmasını önlemek için hemen bir karıştırı veriyorum kaynamasını bekliyoruz nişastayı koymamın nedeni biraz daha yoğun olsun istiyorum hakiki pasta hamuru muskül ile beraber karışınca hakiki pasta hamuru gibi gözükmesini istiyorum bunun kaynamasını bekliyoruz. Pudingimiz kaynadı. Bunu ılıması için bir kenara alacağız. Ilırken ee, de ara sıra karıştıracağız ki e, kabuk bağlamasın diye. Eğer bunu hemen bisküviyle ile buluşturursam bisküvi hamur eder sıcaklığından dolayı. Bir müddet bunu bir kenara alacağım. O orada kendiliğinden soğurken, ılırken biz de çikolatamızı yapmaya geçelim. Sıra geldi çikolata sosumuzu yapmaya. Bunun için 2 yemek kaşığı kakao 1 yemek kaşığı kadar nişasta bir bardağı toz şeker bir su bardağı su bir su bardağı süt önce kuru malzemeler sonra sıvı malzemeleri koyuyoruz ocağın altını yakmadan topaklanmasını önlemek için biraz karıştırıyoruz Daha önceki bir videomda anlatmıştım. Ben yemeği ve yemek benzeri şeyleri karıştırırken saat yönünün tersine karıştırdım. Çocukluğumda yaşlı bir amca kafe'de dönüşler saat istikametini tersine olur. Orada tabaklar öyle yapılır dedi. Gidemiyorsan da çayını falan öyle karıştırır. En azından öyle düşünürsün. Allah'ta nasip eder dedi. Ben o gün bugündür çocukluğumdan beri bir şey karıştırırken Sağdan sola karıştırıyorum. Şimdi ocağımızın altını yakıyoruz. Ve kaynaması için malzememizi bekliyoruz. Evet. Çikolata sosumuz da kaynamaya başladı. Görüntüsü gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Fakat yanmaması için bunu sürekli karıştırmamız gerekiyor ki hem bunu tutmasın. Evet. Bunu da alıyoruz. Şimdi diğer işlemimize geçebiliriz. Kalıp olarak kullanacağımız tabağı hafiften yağlıyorum ki Pudingi birleştirdiğimizde buraya sıkıştıracağız bu kabın içine bir kalıp olarak ee, çıkarken rahat çıksın diye yani biraz fazla koymuşum ama onu alırız bunu yağlıyoruz ki güzelce çıkışı kolay olsun diye kalıp şekli çıksın diye unluran pudingimizi bisküvemizin üzerine döküyoruz. Pastamızın hamuru bisküvili puding olacak. Bunları birazdan pudingi boşalttıktan sonra iyice birbirine yedireceğiz. Birbirine geçireceğiz. Ve pastamızın hamuru kendiliğinden otomatik olarak çıkmış olacak. Alt üst ede ede bunları birbirine karıştırıyoruz. kattık. Sonra kalıp gibi çıkması için böyle bastırarak düzeltiyoruz. Bunu bir müddet buzdolabına koyacağız. Buzdolabına bu hafiften dolunca ters çevirip bir kalıp şeklinde boru gibi dökeceğiz. İnşallah becereceğiz. Şimdi buzdolabına koyabiliriz bunu. Buzdolabından pastamızı aldık. Şimdi ters çevireceğiz. Ve kalıp olarak çıkmasını sağlamaya çalışacağız. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi kalıp gibi çıkmış oldu. Siz daha değişik kalıplar da kullanabilirsiniz. Ee, bizim pastacı kalıbı vardı. Biraz fazla yaptığımız için o kalıptan büyük oldu. Biz onun için bu tür bir yonda denedik. Siz kalıba normal olarak da yapabilirsiniz. Geldi şimdi krem şanti. Şimdi krem şantisini süsle. Pastamızın üzerine krem şantimizi sürdük. Şimdi çikolata sosumuzu Aslamız hazır. Afiyet olsun. Biraz bekleteceğim. Ondan sonra servis yaparken de son halini göstereceğim size. Yine de şimdiden afiyet olsun. Şuraya çek babacım. Şuraya getir tadımını yapalım. Evet. Ben de İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğen atmayı ve yorum yazmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Selam ben Stan